Gençler selamlar ben sevmeyle hoca sevmeyle hoca matematik kanalındasınız Arkadaşlarım bugün metin yayınları TYT matematik soru kitabındaki çözümlerle devam ediyoruz Nerede kaldık 100 ve 101. sayfaları çözeceğiz arkadaşlar İlk sorumuz da bu arada çarpanlara ayırma üniversiteliyim test 19'u çözeceğiz İlk sorumuz arkadaşlarım vakit kaybetmeden başlayalım Kanala abone olduysan ve videoyu beğendiysen hazırız demektir Geçelim videomuza Evet Şimdi gençler bize demiş ki 19. testin ilk sorusunda a eksi b b eksi c'ye eşit ve bu da 8'dir demiş. Eyvallah. A kare eksi 2b kare artı c kare ifadesinin değeri soruluyor. Şimdi öncelikle şu a kare eksi 2b kare var ya ben onu a kare eksi b kare eksi b kare artı c kare biçimde yazayım. Hatta bu da a kare eksi b kare. Artı c kare eksi b kare biçiminde de yazılabilir tabi ki. A kare eksi b kare 2 kare farkından a eksi b ile a artı b'nin çarpımıdır arkadaşlarım. Artı c kare eksi b kare de c eksi b ile c artı b'nin çarpımıdır. Ve sevgili arkadaşlar bize bu sorulmuş diyelim. Daha sonrasında burada a eksi b'nin ve ekstradan c eksi b'nin biz ne olduğunu biliyoruz aslında. a eksi b 8'miş. Bakın b eksi c 8 ise c eksi b eksi 8'dir. Şimdi buraya bakın 8a artı 8b geldi. Daha sonrasında yan tarafa bakacak olursanız eksi 8c eksi 8b'nin de geldiğini görürsünüz. Ve burada eksi 8b ile artı 8b birbirini götürecektir. Ve geriye sadece 8 parantezinde a eksi c kalacaktır. İşte bu soruluyor bize. a eksi c'yi ben nereden bulacağım? Şimdi güzel kardeşim bak a eksi b'nin sen 8 olduğunu b eksi c'nin de 8 olduğunu biliyorsun bu ikisini toparlarsan eğer eksi b ile artı b gider a eksi c'nin 8 artı 8'den 16 olduğunu görürsün yani şurası 8'miş burası 16'ymış yani burası 2'nin küpü yani burası 2'nin 4. kuvveti 2'nin 7. kuvveti soruluyor bize doğru cevap 128 olacaktı yani cevap b seçeneğinde verilmiş diyeceğiz sevgili arkadaşlarım ee, bir yerde hata yaptım gibi geliyor bir daha kontrol etmek istiyorum şu ikisini topladık 16 geldi burası 8 burası 8 dağıttık 8 parantezinde a c geldi a eksi c'yi merak ediyorduk a eksi b 8 di b c de 8 di topladık a eksi c geldi 16 8 kere 16 8 kere 16 128'i verir tamam işlem doğru sıkıntı yok cevabımız b seçeneği olacaktı ve devam edelim ikinci sorumuzda. 100'ün karesi eksi 100 artı 1 eksi 100'ün küpü bölü 101 ifadesinin değeri kaçtır? Eğer bunu bu soruyu böyle allem edip, edip çarpanlarına falan ayırmaya çalışırsan biraz takılı kalabilirsin soruda. O yüzden şöyle şunu görmemiz gerekiyor. Bakın 100'ün karesi var 100'ün kendisi var yani 100 kere 1 var ve 1'in karesi var burada. O halde ben bu ifadeyi 100 artı 1 ile genişleteyim. Yani 100 artı 1 ile çarpayım ve daha sonrasında 100 artı 1'e böleceğiz. Hatta şöyle göstereyim ben size. 100 artı 1'e de bölelim. Ve ifadenin tamamını çarpacağız. Yani şöyle açalım. 100'ün karesi eksi 100 artı 1 dedim. Eksi 100'ün küpü bölü 101 dedik. Bakın arkadaşlar. 100 artı 1 çarpı 100'ün karesi eksi 100 artı 1 demek. Aslına bakarsanız yani bununla şu üçlü ifadeyi çarptığınız takdirde. 100'ün yani 100 artı 1'in 100'ün küpü artı 1'i elde edersiniz. 1'in küpünü elde edersiniz tamam mı? Şurası kaçtı? 101. Bu 101 ile de şunu çarparsanız 101'ler gider geriye sadece 100'ün küpü kalır. Ve alt kısımda da sadece 100 artı 1'den 101 kalacaktır. Şimdi artı 100'ün küpü eksi 100'ün küpü gider. 1'in küpü 1'dir. 1 bölü 101 de bizim cevabımızdır diyebiliriz. Doğru cevap B seçeneği olacaktı. Ve arkadaşlar üçüncü sorumuzdayız. Yukarıdaki şeklin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Bakın alan sorulmuş bize. Alanı nasıl bulabiliriz? Şöyle yapalım alanı bulabilmek adına. Şunu şöyle yaparsak aynen gidiyor. Dolayısıyla arkadaşlar biz bunu şu şekilde size göstermeye çalışalım. Şunu şöyle çektim. Bunu da bu şekilde çektim arkadaşlar. Çektikten sonra oluşan yeni bir dikdörtgen var bakın. Bu dikdörtgenin. Sevgili arkadaşlar alanını bulalım. Şu iki alanı da bu dikdörtgenin alanından çıkarmaya çalışalım. Tamam. Şimdi öncelikle bu üçgenin tamamının alanını elde etmeye çalışalım. Şurası 3x'ti unutmayın. Şimdi şuraya bakacağız. Burası da 7x artı 3 arkadaşlar. 3x'de 4x artı 3'ün toplamı 7x artı 3. 3x'de 7x artı 3'ün toplamı da 10x artı 3'tür arkadaşlar. Bununla bunu çarpacağız. Ve çıkarmamız lazım bir şeyleri. Neyi? 3 x ile 7x artı 3'ün çarpımı. 7x artı 3'ün çarpımı. Ve burada da sevgili gençler bakın burası 4x'ti. Yukarısının tamamı 12 artı 3'tü. 4x'i çıkarırsanız 6x artı 3 kalacaktır. Ve buranın alanı da 4x çarpı 6x artı 3 gelmiş oldu. Sarı bölgenin alanını bulabilmek adına şundan, şu ikisinin toplamını değil özür dilerim. Şu ikisinin toplamını çıkaracağız. Bunu ve bunu pekala şimdi üst tarafı dağıtırsanız 70x kare gelir 21x 30x daha 51x gelir ve 3 kere 3'ten 9 gelir şu kısmı dağıtırsanız 21x kare ve sevgili arkadaşlar şurası 3'tü 3 kere 3x'de 9x yapar 4x'de 6x'i çarptınız 24x kare daha sonrasında 4x'de 3'ü çarptınız artı 12x geldi Şimdi şu ifadeden şu ikisinin toplamını çıkaracağız. 21 ile 24'ün toplamı bize 45'i verir. 70x kareden 45x kareyi çıkarırsanız arkadaşlarım 25x kare kalacaktır elimizde. 51 xten şu ikisinin toplamı olan 21x'i çıkaracağız. Yani 30x kalacak elimizde. Ve buradaki artı 9'dan da zaten burada sabit terim yok. Artı 9 direkt buraya gelecek. İşte bize bu soruluyor ama şıklarda böyle bir şey yok. Dolayısıyla da bizim... Bunu çarpanlarına ayırmamız gerekiyor 5x'e 5x diye burayı da 3'e 3 diye ayırırsanız 5x artı 3'ün karesi gelmiş olur tabii ki bu da 5x artı 3 de bakın e seçeneğinde verilmiş doğru cevabımız e olacaktı diyebiliriz üçüncü sorumuza ve geçtik dörde a sıfırdan büyük için a artı 1 bölü a'nın karesi eksi 3a eksi 3 bölü a'nın karesi var bakın bir de burada 9 çarpımı var ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş bize Öncelikle sevgili arkadaşlarım şunu 3 parantezini alıp 3'ün karesini alıp dışarı attıktan sonra burasının 9 geleceğini görürsünüz. İçeride 9 parantezini alırsanız içeriği a artı 1 bölü a'nın karesi eksi a eksi 1 bölü a'nın karesi kalacağını görürsünüz. Ve bunun da tabii ki kare kökünü alacağız en son. Şimdi a artı 1 bölü a nın karesi eksi a eksi 1 bölü a'nın karesi bize 2 kare farkını verir bu 9'da dışarı bu arada 3 diye çıkmış olur burada ben a artı 1 bölü a eksi a eksi 1 bölü a çarpı a artı 1 bölü a 2 kare farkı olduğu için artı a eksi 1 bölü a yazacağım Burası arkadaşlarım A'lar gider ve geriye sadece 2 bölü A kalır. 1 bölü A ile 1 bölü A'nın toplamından çarpı. Burada da 1 bölü A'lar gider. Geriye sadece 2 A kalır. A ile A gider. 2 kere 2 4 gelir. Demek ki şurası 4'müş. 4'ü de dışarı 2 diye dışarı atarsınız. 2 kere 3 geldi cevap. Yani cevabımız neymiş? 6 olacakmış sevgili gençler. 4. sorumuzun cevabına da C dedikten sonra devam ediyoruz. 5. sorumuzda. Aşağıdaki şekillerden hangisinde boyalı alan iki terim farkının karesi ile bulunabilir diye sorulmuş. Şimdi boyalı alan soruluyor değil mi? Bu karenin tamamının alanı nedir? A karedir. Pekala. Şuradaki beyaz bölgenin alanı nedir? B karedir. A kareden B kareyi çıkararak burayı bulabilirsiniz. Neyi sormuştu? Şekillerden hangisinde boyalı alan iki terim farkının karesi ile bulunabilir? Bakın iki terim farkının karesi. iki, iki terimin karesinin farkı demiyor. Yani a kare eksisi b kareyi istemiyor güzel şimdi buraya bakalım Bakın arkadaşlar e, Burası a şurası B ise Burası a eksi b bölü 2'dir Burası da a eksi b bölü 2'dir Dolayısıyla aslına bakarsanız şununla şunun toplamı direkt a eksi b'dir diyebiliriz a çarpı a eksi B bize şu alanların toplamını verecektir Bu da herhangi bir şekilde iki terimin farkının karesini vermiyor bize buna bakıyoruz Burası arkadaşlarım karenin alanının yarısıdır. Yani a kare bölü 2'dir. Dolayısıyla bu da iki terimin farkının karesini oluşturmuyor. Şimdi geçtik buraya. Öncelikle şurası b'ye b olduğu için şurası a eksi b'dir. Burası da a eksi b'dir. Bunu bulabilmek için de bakın şöyle a ile a ile a eksi b'nin çarpımını pardon a eksi b ile şurası da a eksi b çünkü Burası da a eksi b. Demek ki a eksi b ile a eksi b'nin çarpımı Bu da a eksi b'nin karesini vermez mi bize? Bakın iki terimin farkının karesi. Cevap d'ymiş. Bunun alanı zaten a artı b'nin karesidir arkadaşlar. Ama bize farkının karesi sorulmuştu. Bu da değil. Doğru cevap d seçeneği olacaktı. Altıncı soru. Sadeleştirilmiş biçim soruluyor en sevdiğimiz. Hadi bakalım yapmaya gayret gösterelim. Şimdi x artı 2 var. Buraya bir şey yapamıyoruz ama alt tarafı, bakın x +2, alt tarafı x parantezine alıp y eksi 1 diye yazarız, çarpı x küp eksi 9x demiş, şimdi bu x küp eksi 9 xi x parantezini alırsan x kare eksi 9 gelir, bu da arkadaşım, x çarpı x kare eksi 9 da 2 kare farkıdır, x eksi 3 ile x artı 3'ün çarpımıdır, bölüm alt kısımda da y eksi 5 ile y artı 5'in çarpımı var tabi ki, Iki kare farkından kaynakda Tamam şimdi içeriyi hallettik parantez içini çarpı diyorum neden çarpı burada bölü yazıyordu ben ifadeyi ters çevireceğim y ve g burayı da 5'e 1 burayı xe x Burayı da Sevgili arkadaşlarım 3'e artı 2 biçiminde ayırabilirsiniz O halde bunu alt tarafa yazacağım x 2 çarpı x, x 3 diye şunu da üst tarafa yazacağım y 5 çarpı y 1 diye Şimdi en sevdiğimiz kısım sadeleştirme. Sadeleştirmeye başlayalım. Bakın y-1 ile y-1 birbirini götürür. X de x birbirini götürür. x artı 2 ile x artı 2 ile birbirini götürür. y-5 ile y-5 birbirini götürür. x-3 ile x-3 götürür. Ve geriye sadece x artı 3 bölü y artı 5 kalır. Bu da x artı 3 bölü y artı 5 c seçeneğinde verilmiştir arkadaşlarım. 6. sorumuzun cevabı da Ceyhan olacaktı. Böylelikle 100. sayfamızı bitirdik ve geçiyoruz 101. sayfamıza 7. sorumuza. Evet m çarpı t eksi n artı n çarpı m artı t bölü falan filan sadeleştirilmiş biçimi hangisidir diye soruluyor. Öncelikle üst tarafta bunları bir dağıtırsanız mt eksi mn artı nm artı nt geldi bakın. Buradaki eksi mn ile artı nm birbirini götürür. mt artı nt ile t parantezine alırsanız m artı n gelecektir. Üst tarafı bulduk. Şimdi bir de alt tarafta biraz çalışmalar yapalım sizde olur mu? Bakın şu ve şunda M'ler ortak. M parantezin alırsanız M artı N gelir. Şu ve şunda da T'ler ortak. Eksi T parantezin alırsanız yine M artı N gelecektir. Ve daha sonrasında M artı N parantezin alırsanız da M eksi T geldiğini görürsünüz. Demek ki alt kısımda M artı N parantezinde M eksi T'ymiş arkadaşlar. M artı N'lere bay bay diyelim. Geriye sadece T bölü M eksi T kaldı. Bu da bize cevabı verecek zaten. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Sekizinci soru a ve b gerçel sayıları a küp artı b küpü vermiş 127 a kare b ve a b karenin toplamını da vermiş 72 buna göre a artı b toplamı kaçtır diye soruluyor öncelikle arkadaşlar bize sorulan ifadenin ben küpürü düşünecek olursam a artı b'nin küpünü a'nın küpü artı b'nin küpü artı 3 a kare b artı 3 a b kare gelecektir bunun açılımı buydu şimdi bakın dikkat edin şurası bize sorulan kısım Burası bize sorulan kısım. Şurası şurada verilenin 3 katı arkadaşlarım. 3 ile çarparsan aynısını bulursun. Demek ki 3 ile çarparsam ben burayı 216 gibi bir sonuçta elde ederim. A artı B'nin küpü de bakın ee, sevgili arkadaşlar A artı B sorulmuştu. Burası bize sorulan değil burası bize verilen kısım özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Şurası da 127'ymiş bakın. Şurası bize sorulan kısım bize sorulan kısma X derseniz X'in küpü eşittir. 127 ile 216'ını toplamaymış. O kadar işlem yaptık ama şunu kafadan da toplayamadık demeyin. Toplayın arkadaşlar. 3, 1, 2 daha ee, yine 3 yapar. Fakat buradan bonluk geldi. 4, 2, 1 daha 3 yapar arkadaşlar. 343 geldi. Şimdi A artı B'nin küpü sevgili arkadaşlarım. Bize neyi veriyormuş? 216 ile 127'nin toplamı olan 343'ü veriyormuş. Peki... Neyin küpü 343 Şimdi bunu bulacağız Neyin küpü 343 gelir Arkadaşlarım bir kere bu sayının Tek olması lazım çift olamaz Çift sayıların küpleri Tek sayı e, tek sayı gelmez Ya 7 ya 9 cevap 9'u düşünecek olursanız 9'un küpünü aldığınız zaman sonu 9'lu gelir ama 7'nin küpünü alırsanız 7 kere 7 49 49 kere 7 343'ü verir demek ki x kaçmış 7 x neydi a artı b idi O halde cevabımız 7 olacaktı diyebiliriz 9. sorumuz sevgili arkadaşlar m kare çarpı m eksi 3 ne demiş 43'müş ne kare çarpı ne eksi 3 m de eksi 21'miş şimdi şu ikisini dağıtırsanız m küp gelir şununla şunu dağıtırsanız eksi 3 m kare ne gelir şununla şunu çarparsanız ne küp gelir bununla bunu çarparsanız da eksi eksi 3 n ne kare m gelir şunu birazcık Sağ tarafa çekerim tamam Şimdi dikkat edin Dikkat edin dikkat edin ee, Şurası artı Şurası eksi olsaydı çok güzel olurdu Dolayısıyla ben diyorum ki Bunun eksili versiyonu Eksi 21 ise artılı versiyonu da artı 21'dir Yani bunun artılı ve buranın eksili olan kısmı 21'dir yani Bana da şurayı 43 olarak vermiş Peki bu açılım neyin açılımı M-N'nin küpünün açılımı 43 ile 21'i toplarsanız arkadaşlar 64 gelir. 64 de M eksi N'nin nesiymiş? Küpüymüş. Peki neyin küpü 64? Tabii ki 4'ün Bize ne sorulmuş? M eksi N. O halde cevabımız da C seçeneği olacaktı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve 9. sorumuzda çözdükten sonra devam ediyoruz. 10. sorumuzda artık son 2 sorumuz kaldı. 5'in 8. kuvveti eksi 2 çarpı 5 üzeri 4 artı 1. Bak yukarısı çok tatlı. 5'in 4. kuvvetinin karesi eksi 2 çarpı 5. 1 ee, çarpı 5 üzeri 4 artı 1'in karesi. Yani 5 üzeri 4 eksi 1'in karesiymiş arkadaşlar. Bölü diyoruz. Şimdi alt kısmına bakıyoruz. Şuna şunu da şunu çarptın. 5 üzeri 4 1 çıkardın. 5 üzeri 4 eksi 1 geldi. Bir de bölü neyimiz var? 5 üzeri 4'ümüz var. Bak güzel kardeşim. Şunu da şunu götürürsün. Bunu da ters çevirip şurayı çarparsın. O halde bize cevap olarak da 5 üzeri 4 ile 5 üzeri 4'ün çarpımı 5 üzeri 8 gelir. Eksi 5 üzeri 4 ile 1'in çarpımında 5 üzeri 4 gelir. Bakın cevap burada. Doğru cevap E seçeneği olacaktı. 11. ve son sorumuz. A ve B birer tam sayı olmak üzere. aşağıdaki Aşağıda miktarı litre cinsinden üzerinde belirtilen bir dezenfektan bidonu verilmiş. Bu dezenfektan bidonunun ne kadar litre olduğunu görüyoruz. A kare artı 6A eksi B kare eksi 6B litre. Şimdi buna göre bu dezenfektanın tamamı. A artı B, A eksi B ve A artı B artı A 6 litrelik şişelerden hangilerine yeterli adette ve tek çeşit şişe kullanılarak doldurulursa kullanılan şişelerin hepsi tam dolar diye sorulmuş. Yani tam bölünür diye soruluyor. E, bu şişelerden arta kalan bir miktar olmaz diye soruluyor. O halde arkadaşlar e, bizim şöyle yapmamız lazım. Şunu çarpanlarına bir güzel ayırıp bunu çarpanlarına ayırdıktan sonra acaba bunlardan hangisiyle bölünüyor buna bakmamız gerekiyor. Peki ben şunu çarpanlarına nasıl ayırırım? Öncelikle a kare eksi b kareyi görüyorsunuz burada da 6a eksi 6b'yi görüyorsunuz a kare eksi b kare neydi a eksi b ile a artı b'nin çarpımıydı biliyorsunuz 6a ve eksi 6b'yi de artı 6 parantezini alırsanız a eksi b geleceğini de görürsünüz burada şimdi bakın a eksi b'ler ortak o halde arkadaşlarım a eksi b ortak çarpan parantezinde a artı b artı 6 geldiğinde gördünüz. Şimdi kullanacak şişeler ya A-B litre olmalı ya da A-B artı 6 litre olmalı. A-B litre ve A-B artı 6 litrelik demiştik. Demek ki 1 olmayacak cevabımız 2 ve 3 olacak. Yani doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz tabii ki. Ve gençler 101. sayfamızda bitirdik ya videonun da sonuna geldik. 20. testte artık çarpanlar ayırma 20. testte görüşmek üzere. O videoda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sizleri seviyorum. Ve tabii ki en önemlisi bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.